Selamlar arkadaşlar, mühürler ve dengelere hoş geldiniz. Bugün Spellbreak adlı bir Battle Royale oyununu inceleyeceğiz. Yalnız boyun abi, bildiğin avatar oluyorsun abi. Elementler şunlar bunlar ve elementler birbirleriyle karşı, e, karıştıklarında farklı tepkiler te, Aynen, komboluyoruz yani. Farklı tepkiler veriyor. Atıyorum işte, ateşin üzerine zehir attığında patlıyor falan filan gibi gibi gibi gibi gibi. E, oyuna ilk defa giriyorum ben. O yüzden bana herhalde bir tutorial gösterecek. Bir ilk önce beraber tutorial yapacağız, sonra Bahadır'la beraber içeri atlayacağız. Bu bizim karakterimiz herhalde. W A S D var oyunda. Wow. Diyor ki bak Bu W A S D hiç... ve şey yap diyor. ya bunu da tutoriala koymazsın, insan utanır ya. Yani bir şey söyleyeyim abi. mi? Ben oyun yaparsam W A S D falan yazmam abi tutorialda. Bilmeyen insan vardır abi. Ya bilmeyen insan da Royale'la başlamasın acı. Abi oyun yaparsam da bu s d değil de Yastıştırırsanız <gülüyor> <gülüyor> Bu arada amma ses geldi oyunu dediğin hiçbir şey duyamadım Umarım kayıtta çıkmıştır dediklerin Şimdi ne diyor? WoW, Breaker, A Criminal, MH Ay yani bir şeyler diyor Bak hiçbir şey de bak şu ana kadar tüm tuşları serbest bıraksalar Mesela ben hepsini öğrenmiştim Yedi görevden birini kompleyi attık. Aa, aşağıya böyle iniyoruz. Bize zıplamayı öğretiyor. Kontrol <gülüyor> doçmuş. Ay <Aa! gülüyor> kontrol doçmuş dedi de direkt bastı da doç düşünmemiştim. Direkt atıyormuş. Havada da doç atabiliyor muyuz acaba? Nice. Double jumpımız da var. O oh, uçuyoruz space'e basa tuttuğumuzda. Uuuuuuuuuuuu. Oyun çok eğlenceli. Ya bu arada aptal oyun gördüğünüz gibi ekranımı kapladı. Bana dediği şeyi ben daha böyle göstermeden yaparken girdiği için şey edemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. bu arada izninizle ben bu seslerle oynayamam. Audio. do you turn too much turn continue abi. Ya bu arada fare çok hızlı baksanıza deli gibi aciz azıcık çeviriyorum deli gibi gidiyor. Bunu da bir ayarlamak lazım. Biraz daha oturaklı oldu ya. O neydi öyle? Daha çok yollarına attığımızda Daha Öldürmemiz garanti oluyor sanki. Bu arada hala da içinizde hissediyorsunuz değil mi o sesleri abi? Ben de içimde hissediyorum. Hiç hoş değil. Geldim. Neyi hissediyorsun abi içinde? Ya 1-2 diyor. Bunlara basabilirsin diyor. Tamam. Tamam. Oy. Q skill'imiz. Ay Bak mesela böyle abi bak. Bastığımızda bir bütün böyle pat pat pat pat pat. pat görüyorsunuz değil mi? Alev atıyoruz. bir abi. Hemen aldık. Zihir bilekliği galiba. Continue. Hemen Bakalım önce aim diyor. Eğimini al diyor. Sonra bırak diyor. Ha, buraya mı atacağız? Aa, bak mesela bunun üzerine ah be. Normalde ee, diğer skill'lerle kombalayacaktım. Aa, bak yaptırdı da. zaten bastırmadı. Küme atacaktım. Bastırtmadı. Ee, patlıyor diye. Ama en azından skill'lerden birini atabildik. Yani güzel, hoş bir combo sistemi var. Bu oyun hiç tutulmadı arkadaşlar. Ee, umarım, ne bileyim böyle oyuna girdiğimizde sebebini de anlarız. Sanki biraz... Yani sağda solda görmedik fazla oyunu. Evet evet, yani sanki Fortnite mı acaba bu oyunun tüm aypını alıp götürdü yok etti? Olabilir. <Gülüyor> Auuu açtın, aa bak, avuladığınızda... Milletin şeysini görebiliyorsunuz. Ah be, bir de üzerlerine zehir atacak. Reklam eksikliğinden de kaynaklanmış olabilir. Bir ara ya, sanki ama. ilk çıkacağı zaman bir popülerlik vardı. insanlar böyle aaa abi bak böyle böyle oynuyorsun diye birbirine gösteriyordu. Ama çıkmasıyla hiç öyle bir şey. Herhalde oyunu en başta paralı yapmaları adamları bitirmiş de olabilir arkadaşlar. Olabilir. Fortnite gibi bir yaratık dururken <gülüyor> Ama o dönem Fortnite bu kadar popüler miydi hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın. Fortnite hep popülerdi abi. Veya Fortnite o zaman ne kadar vardı onu da hatırlamıyorum. Herkesin vardır da. Başka var mı abla alacağımız şey? Çok yavaş veriyor ya. Şu tutorial bir de sinir bozucu yapmışlar arkadaşlar yani. Tamam. İnsanlar evet, daha <gülüyor> Ya olabilir ya. Yani ben şu anda sıkıldım tutorial'ı yaparken yani. Hani bir bırak da artık oynayalım yani. Şimdi de buradakiler açılacak tahminince. Aynen. E. Ee. Tamam güzel. Zaten böyle kullanmayı düşünüyorduk. Düşündüğümüz gibi kullanıyormuşuz yani. Oyun bir sürü özellik var gibi. Uh, Squat will help you, she victory falan filan. Friendly mage. Belki ben friendly değilim. Aa ha. Ha, öldürdük lan friendly mage'i. Ölen'i böyle kaldırıyormuşuz. Tamamdır. <gülüyor> Ölen'i kaldırmayı... Ya bir de her seferinde beni böyle yukarıdan tepeden atmasa çok sevineceğim. Ya ne kadar boş salak bir kafa yani. yani bırak da yani hepsini tek seferde göster. Yani mesela şu sadece şu an zaman alıyor yani. Buradan... Ben daha önce yapmıştım tutorial'u. O yüzden yapmıyorum şu an. Neşten. Burada bir sürü runik özellikler var arkadaşlar anladığım kadarıyla bize belirli şeyler katıyor sanırım. Teleport run. Bir yerden sonra servis bırakıyor istiyorsan orada çık. Normal girelim. Ya bakayım şunu göstermek istiyorum aslında. Ah oh be yapamadım da. <gülüyor> tamam iyi. İn red verdim. Abi, bir şey başladı mı? hazır olsam mı acaba? Bak benim ellerim yanmaya başladı. Ya oyunu başlatması bile zor abi bir oyunda bence en temel şeyler kolaylık yani oyunun, Oyuncunun oyunu hızlıca çözebilmesi olmalı yani hızlıca oyuna girebilecek yapıda olması Yani arayüzün iyi tasarlanmış olması Oyunun tutoriallarının iyi tasarlanmış olması bunlar önemli şeyler abi Evet Abi Reddy'ye basmadan önce bir şeyleri seçebiliyorduk galiba. Neyse. Burada bir harita bir şeyler seçmemizi istiyor. Ben şurada bir yere tıkladım. Bit Grave diye ha. bir yer, Bahadır. Aynı yere tıkladım orada değil mi? Eee? E, ben hep burayı buraya görmek zorunda mıyım. Buraya gitmiyor. Hah. Aa direkt oraya atıyor bizi sanırım. Evet evet. Sen misin o Bahadır? Yanımdan uçarak geçen. Evet. Düz aşağıya gideceğim Aynen. Şurada bir alan var abi. Hiç bak. Tamam sen oraya ya. yine dur ben şuradaki eve yine duracağım. Hop, Açılıyor sandık, para çıktı. Epic Shadowstep Steprun. Bir tane rün daha aldık arkadaşlar. Hop bu ne? Uh, lightning, o Lightning'i severim. Abi tam, Lightning güzel. Bu ne? Alalım kullanırız yani. Hey sene. Abi open. Uh, epic Stone, taş bu ilde geldi Bahadır. Ben taş olayını çok sevmediğim abi. için şimdilik almayacağım taş ürünü. Hiçbir şey yok ki burada. Gel istiyor. Sen burada var abi. Etiketleyebiliyor muyum? Bak etiketledim haritada. Bu ne? Frost. o ikincili olarak bunu mu alsam? Hadi alayım. Senin ben bende gözükmüyor. Şimdi gördüm. Sen benden uzaklaşmışsın. Bir iki tık. Oyunun ben sesini açayım biraz. Hiç ses yok. Ya Oo. dediğim gibi arkadaşlar. Daha önce söylediğimi bilmiyorum. Bahadır'ın oyunları sessiz oynama gibi bir hobisi var abi. <gülüyor> Ya yani nedendir, niçindir hiçbir fikrim yok. Ay Nice. Shift'imiz ne iş yapıyor? Bir de onu görelim. Ee, dandik bir shift'imiz var. Bu ne abi? Aa, epic stone room buldum abi. Bu arada skill'ler kendimize de vuruyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Bahadır seni oyuncu var. Bahadır oyuncu var. Tamamdır, sen onu öldür. Tamamdır sen onu öldür mü, Bahadır? Oo, elektrik ürünü aldım. Gel abi. Siz takılın ya orada. Gel <gülüyor> gelsene lan yanıma. Gelmeye çalışıyorum. Gel abi. Şurada karşıdaki kulede. Ben kendi kendimin canını götürdüm yanlışlıkla. O olabiliyor bu arada. Neredesin abi? Ee, Adamın bir tanesi gelirsen... doğru gitti. Ah adamı düşürdüm. Adamı enerji gücüne Arkadaşı... istiyorum. Arkadaşı var. Nerede? Ayı okçu çok iyiymiş bir şey değil mi? Oy! I, I love I love are. this. Öldürdün mü? Bilmiyorum ki. Kaçtı. Şu galiba. Oo burada birkaç kişi var. Bahadır bunlar NPC galiba. NPC. Bunlardan kaçalım. O adam kaçtı galiba abi. Öldürdük onu. Öldü mü? Evet. Tuna çökelim. Ay NPC'ler varken biraz zor gibi. Ha ben oyalarken diyorsun. Evet, evet. Ya Kaç, kaç. Ya bu arada ya. beni öldürüyorlar ha. Sıkıntı yok. Ben aldım her şeyi. Ya senin Gel bana. Lightning var Bahadır. Bunun dışında Flight Run var. Flight Run aldım bir tane. Kendiminkini değiştirdim. Bot aldım buradan. Belt aldım. Tamamdır. İkisini de yıldırım çıksam acaba bir şey olur mu? Ama yapamıyorum. Dönü. galiba. Ay, daha da fazla iyileş. Tamam ben canımı full dedim. Bahadır sen de iksirlerle canlarını full istiyorsan. Shifter aldığın run'ı etkiliyor. Bu arada beni koru. Biraz oyunun sesini açacağım. Çok kısılmış ya enteresan şekilde fazla. Yani normalde çok geliyordu oyun. Pardon. Yapma yapma vurdum. yapma. birbirimize vuruyoruz. Yok yok şey e, Can iksiri var da sana atabiliyor muyum diye baktım. Aa bilemedim. Komma amulet. Alalım. Ay yanlış. Of. Arkadaşlar elim F'ye o kadar çok alışmış ki, özür diliyorum H'ye. Herhalde üzerimde daha iyisi var alamadım çünkü. Oo bu ne? Aa burada zehir var. Zehirli eldiven var. Allah abi biz zehirli ateş kombolanıyor, kombolarız. Bende yıldırım var ama. Ee, ben de ok var. Ok bayağı işimi gördüğü için oku bırakmayı düşünmüyorum. Bu arada Bahadır bana karşı takımdan daha fazla hasar burada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet evet. Olur öyle ya arada. Sanki kötü gibi gelmiyor oyun bu arada. Sadece sesleri çok az yani hala daha açmış olmama rağmen. Bir kere oyun daha şey şöyle değil. bir ses ayır vereyim. Audio. Evet bunu da %100 yapalım. Bulduğun iksilleri işte Kalkanları falan kullandın mı? Ee, ben neden pik atamıyorum abi? Heh pik attım Bahadır. 1'e 2'ye basınca kullanıyor bu arada haberin olsun. 1, 2, 1, Orada bir debelendim. Aynen aynen aynen onu... Zırh pas kendine. Bir şey yaptım. Zırhım yok ki. Adam Bu birini gördüm gel gel abi Ölünüzdü Turum bozdu hmm. Adam nerede? Burada öldü Gördüm Öldürdüm Nice nice nice o armov. Ay yanlışlıkla kendime deme hiç attım. Ben bunu biraz yapacağım arkadaşlar oyun alıcağana kadar herhalde. Üş. <gülüyor> Canı da içer misin? İçmiyorum. Tamam. Ya bak gene aynı şeyi yaptım. Aa. Ya bir oyundan bir oyuna geçişi her zaman küçük aksaklıklar oluyor ya arkadaşlar o küçük aksaklıklar kısmındayım ben de. Hmm. Şurada alanım bulunsun yani. Aa alan. Alan nereye doğru oluyor bu tarafa. Gel. Gel abi bana. Şuraya alanın şeysine gidiyorsun Bahadır. Alanın dışına gidiyorsun. Hayır alanın Aa, içi burası. Tamam tamam pardon ben şeye bakıyormuşum. <gülüyor> senin, senin sarı şeye bakıyormuşum. Maviymişim ben. Ben de diyorum ulan neden gelmiyor bu çocuk. Bahadır burada ya bir adam be. var. Işına gidiyorsun. Neredesin? Nerede adam? Şurada. Bak buraya bin tane büyü attı. Vurdum adam. O, hiçbir şey yok abi. Deli giydiriyorum bu arada. Üff sağlan lut pardon sana. Attım Biri daha galiba. mı var? Ha, yok yok ben attım sana. Adam? Ay. Öldüm. Öldü mü? Bu arada sen mi dondurdun beni adam adam dondurdu. Adam adam dondurdu. Abi ben biraz fazla vuruyorum galiba adamlara <gülüyor> Üzerindekiler iyi herhalde ben tam belt alacaktım şuradan Bu arada eşyalarımıza I'dan mı bakıyoruz, TAP'dan mı bakıyoruz? Bilmiyorum TAP TAP'mış TAP ama nerede, ne eşyası var hiçbir fikrim yok Acaba TAP değil de başka bir şey mi? <gülüyor> Zır basıyorum kendime Ay, <gülüyor> şeysi de bana bulsak çok iyi olur ha. Gelmedi mi şey? armor. Biri daha Aa, var. Z'de var. varmış bende. Bebekle kendime şey basıyorum. Adam. Adam, adam, adam. Bahadır, iki saniye bekle kendime armor basıyorum. Nerede o adam? Tepende. Arkada var, arkada da var. Üç kişiler. Alan bizde, onları alana sokmuyoruz. Uf, uf, abi ben çok kuyorum ha. Bak bu adamın Bayağı eşyalarını tutma gel. Tamam, tamam, tamam. Ben bir kendime can basıyorum. Güzel. Doğru bu arada ba şeyde. Bahadır bayağı iş yapıyor. Evet evet. Bahadır bu lootlu loot kapı oyunlarda güzel iş yapan bir oyuncu arkadaşlar. Gel abi. Al alana doğru gidelim. Burada biri daha var Bahadır. Şöyle yukarı çıkalım da. Ufff tek attım adama. Helal. <gülüyor> güzeldi bu güzeldi güzeldi güzeldi. Çok iyiydi. Ya işte bazen üzerindekileri o. hızlıca basacaksınız Hepin arkadaşlar. Nice nice. Neredesin arkanda adam var. Gördüm abi. Aldım onu. Nerede? Öldü öldü. Öldü mü direkt? Nice. On botlara karşı falan mı oynuyorsun lan acaba? Yok be. Bayağı koşturuyorlar bir şeyler yapıyorlar. Güzel. Bahadır burada zırh falan var. Al abi onları. Aldım aldım. Ayakkabım falan yoksa şey yap abi. Al. Ha ayakkabım var nerede? Belki daha iyidir. Oo daha iyi. Ya mesela eski ayakkabımla değiştiremiyor muyum? Benim eminim eski ayakkabım çok daha dandik yani bundan. Hayır. Şeydir abi, aynısıdır. Aynısı olduğu için değiştirmiyordur. Gel Bahadır, alana girelim. Geliyorum. Aa, gördüm. Dört kişi kalmış, Şurada. ikisi biziz. İki, iki, iki. Adamlar Gördün oradan. mü? Evet abi. Bırakalım, onlar bizim ayağımıza gelsin. Alan bizde. Öldü biri zaten, yok ettim. Alana gel, alanda duralım. Alandayım ben de. Onlar bize gelecek, mecbur bize gelecekler. Neredesiniz lan? inwards. kazandık. Kazandık. Olaydı. Güzel hissettirdi. Palaydı. <gülüyor> Easy. Oh, şey <gülüyor> bakayım. Hem de 4 klik asist. Vay be. Evet, evet. Aynen. yoksa vau! O top Tam olarak oynamışız bu arada güzel evet, evet. güzel. Arkadaşlar <gülüyor> e, bu Break Spreaker bakayım hemen ismine. Exit dedim. Aynen. Spellbreak miydi? Arkadaşlar bu Break bu kafa bir oyun. Yani e, bilmiyorum botlara karşı mı oynadık ama keyifliydi yani oynaması. Ses ayarlarını ayarladığınız tutoriallarına katlandığınız sürece bence oynanılabilecek güzel hoş kafa bir oyun olmuş diye düşünüyorum ben. Yani bir şans verilebilir arkadaşınızla aynen. oynayabilirsiniz. Aslında ben biraz girmekten çekiniyordum Fortnite varken. Çünkü şu ara çok sardım Fortnite'a. Ee, bu da keyifli geldi. Güzel geldi yani. Öyleyse arkadaşlar. Oyuna şans verilebilir. Aynen kesinlikle verilebilir yani. De oldukça tatlı bir karakterle girdik. <gülüyor> bir de El oyun sandım. menüsüyle... Döndü ceps böyle kombotik hareket yapıyorlar yaylanda komik evet, evet. geldi. <gülüyor> Öyleyse güzel arkadaşlarım kardeşlerim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın.